Tepkinin tepkisinin tepkisini şimdi yapıyoruz. Yine bir evet. muhteşem ikiliyle karşılaştığınız <gülüyor> arkadaşlar. Ama yüzünü nasıl kızarmış oldun, niye kızarmış Gülüyorum çünkü yanımda bu var. <gülüyor> Sadece benim aklımdaki yorumlara bakacağım. Bugüne kadar bu kanalda hep başkalarına tepki verdik değil mi? Nasıl yani başkalarına derken? Aa kendimize bir tepki veriyoruz şimdi. Hayır. Ha tamam. Oturduğun yerde başkalarının yorumla veriyoruz. Oh ne güzel, en sevdiğim şey. Fakat bugün işleri tersine çeviriyoruz artık. Sen mi bize vereceksin? Hayır diyorum. <gülüyor> He, başkaları mı bize tepki verdi? Evet. Yaşasın be! Seninle Kimler bizimle... küfür etti benim anama? <gülüyor> Söyle bakayım. Seninle abi bizim kanalımızı izleyerek... <gülüyor> Abi, i̇şte dmf? Emf evet evet. Supernatural'da emf dedi. An, yok. Ulan zaten adam da imf dedi. Sen niye dmf diye yazdırdın bana o zaman? Adam dmf dedi diye ben diyordum. Ya mi? adam dmf ne? demedi ki. Adam asıl imf dedi. Adam dmf dedi kanka. Dmf ölçeri geliyor. Dmf dedi. Dmf dedi. Kanka, önce sen sağır mısın dedi. sen? Adam açık açık <gülüyor> imf diyor ya. An kanka önce dmf. Dmf demiştin. EMF diyor abi var. Gerizecmez. Diyelim sen gerizecmez. Adam böyle bir elektromanyetik şey ölçmeye yarayan EMF. Efe de diyor. fena yükseliyor. adam ya? Açık açık EMF diyor adam. EMF diyor. DMF, <gülüyor> DMF demiyor. EMF diyor. Zaten başta DMF. Abi niye bunu tartışıyorsunuz peki? Niye EMF desin? Tatlıcısın. Abi yEMF ölçer. İlkinde de imf diyorsun yani değil İlkinde mi? İlkinde de imf diyorum. Aynen aynen. Ha IMF tamam. Pelin gene gülüyor. gene <Kelingene> ben <giriyor. gülüyor> bu da boydan, Gördün mü? Bu benim boyum. Nasıl ya? Sayı <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Aa, çok makaralı Nasıl ya? <gülüyor> <büyük>. Dur bunu <gülüyor> izlemem yani lazım. Adam hype yok tanımıyorum. Hype Çağrı. Evet. Ha, atları seven çocuk. Tanımıyor sanırım. At atları seven çocuk bu mu da ke çıktı bir tek. At desem şey. at. Ha ha tamam tamam. At ver. At ver. Burada var mı lan? Evet. Hayır inşallah. Hayıp çağrıyı bilmiyorum çok. Ne dedin anlamadım. Bir saniye. Bir dakika bir dakika. <gülüyor> dakika, dakika. Hayıp çağrıyı bilmiyorum. Abi çok makaralı. Nasıl ya? Bilmeyebilirsin. Devam ediyorum. Beyrek. <gülüyor> Abi çağrıyı çok tanıdım. nasıl ya? <gülüyor> tamam dur olabilir olabilir. Ya çok tanımıyorum. Ben gülme işi şeripsiz şimdi. Bilmemek <gülüyor> hayır öğrenmemek ayıp O yüzden <gülüyor> müsait olduğunuz zaman sizleri de yayınıma çok davet iyi. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gecelerin karanlık katman kanalında bekliyorum sizleri. Ne yayın ya? Yemeğe çıkalım hep beraber. O güzel. <gülüyor> evet, bir videonun sonuna geldik. Ee, <gülüyor> Enes Batur'la devam edeceğiz. Makar <gülüyor> <gülüyor> adam. Enes Batur'u bakalım bu hafta ne yapmış. Aha. <gülüyor> Bak o zamanlar izliyordum bayağı da hatırlar, bilirim yani. Sevdiğim Videolarını izleyeceğiz seninle birlikte. Birçok eğlenceli suratı var lan. <gülüyor> <gülüyor> o <Oo, gülüyor> çok Ama <ayıp> <gülüyor> çok sert girmiş. Birçok eğlenceli suratı var lan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha dakika bir görmedim. Abi ghostlamış herif. Bak o zaman yüzüm daha şişman tabi. Ananı Neden küfür ediyor? <gülüyor> <gülüyor> Neden küfür ediyor ki yani orada <gülüyor> <gülüyor> metafizikle alakalı bir söylem olabilirdi yani. Çok banal ya küfür falan. Batlı Roy fuck you <gülüyor> Batlı. Batlı, Batlı. -"Better Royal Park'lıyor." Ne anlatıyor Mini ya? Kahretsin! Çok, çok agresif anladım. bir ürün. Niye bu kadar yükseliyor? Anlatacaksınız bir saattir ya. Şimdi bir dur. Bir dur dur. dur. <gülüyor> Sen bir şey söyleyeceksin ama Şöyle, şu noktada hak veriyorum. Ben o videoda niyeyse şeyim... Ama neden ki ya? O noktada biraz itici gelmiş olabilirim. Konuşma tarzından Ama, dolayı. Evet. evet. Ama yüzümde tipimde bir iticilik yok. Böyle makyajımı yapmışım güzel güzel oturuyorum orada. Bunu bir şeydi. Görür görmez demiş ki ne itici? Evet ya ayıp yani. <gülüyor> derim bir şey var. Orada niye benim tipime laf atıyorsun Ferit? Bu bir. İki, ''Nada yapabilir, nada yapabilir?'' diye kendine hani bu kadarı paralamasına gerek yok. Tabii demişim işte ya, Allah'ta benim belam vermez. Oyun oynamayan kişi bilmeyebilir evet. onun neden bahsettiğini. Anlamadım ben, zaten anlamadım yani. <gülüyor> ne anlatabilir yani orada ne <gülüyor> anlatabilir? Ferit Gözde'ye mi böyle diyor? Tabii. Evet. Evet. Niye bu kadar evet. abartıyor ki? Ekranda, neden bu kadar tepkide bir abartıyor? Bir tane turuncu pantolonu var, sol altta hazır Aynen. yazıyor. Ferit bilmiyor, bilmiyor. A, bilmiyoruz. Abi bilmiyoruz, hakim çok değiliz. Ne anlatabilir başka <gülüyor> yani? Ne anlatabilir ya? Çok bence düzumsuz e, bir tepki vermiş gerçekten. Biraz fazla tilt olmuş. Hmm. Ay, Ferit bayağı tutunmuş abi, abi Gözde'ye. O yüzden her dediğine şey yapıyor. <gülüyor> -"Kime geldik Gözde?" -"Ay tam benlik ya bu bölüm." Ben -"Kime, kime geldik? Kime geldik? Bana onu söyle. -"Vatıcım!" -"Vatıcına geldik. Buyurun efendim." -"Düştün elime." Abi sıçtık, <gülüyor> sıçtık. <Süştük. gülüyor> <Süştük. gülüyor> -"Ama kendiyle <gülüyor> çelişiyor prenses." -"İki fotoğraf önce gidelim. -"Ne yazıyorsun?" -"No smoking area." -"Şimdi onlar düştü." -"Al başını." Gözdeciğim. Gözde'cim, gayet sakinim. Sakin sakin anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak bak değişmiş galiba. <gülüyor> <gülüyor> Tevkilerin <sen> yok. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edersen orada rahibelerin ağzında sigara var. Hepsi bir <gülüyor> sigara yakmaya çalışıyor. Biraz dikkatli bakmamış prenses. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bir Fotoğrafın içindeki fotoğrafın üzerinde ne olduğuna da o kadar dikkat etmeme de gerek yok sanırım. Ha nitekim? Affetsin evet. <gülüyor> haklı haklı evet bence. Haklı <gülüyor> haklı şu an düşününce arkadaşım. <gülüyor> Bu sefer hangi kişinin kimliğiyle arkadaş olmak istersin diye bir soru. Benim tek bir cevabım var. Allah evet. duymuş. <gülüyor> yok yok, <dönüş. gülüyor> tatlılaşmış mı sefer şey. Tuzu güzel ayarlamışlar. Son alttaki sen olsan, Üş. butucun da butucu. <gülüyor> ya benim biri sevmeyince ben içerleniyorum. Ağır rencide ediyor da. Biz de dodanmışız ha. <gülüyor> <gülüyor> Üzüldüm ben. Ya öyle bir şey yapmadım. Yaptım. Ya Gözde şimdi bak, eri oturalım doğru konuşalım. Buradan Gözde'ye sesini. Bak burada Ferit'i tatlılı. Sen de bir <gülüyor> kıllık var abay Gözde. <gülüyor> Böyle bir antipatik hareketler var ya... Biraz haklı değil mi? Yok <gülüyor> yok. Abi gerçekten oday <gülüyor> aşırı tatlılaşmış Oğlum, yani. Oğlum aklıma şey, li lise anıları canlandı ben. <gülüyor> Derste yaşanan sahnelerden <gülüyor> <adam var. gülüyor> Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlığımız tanışmadan bayağı bir yol kat etmiş mesela ilk video yere... gerçekten de... evet. <gülüyor> yani gerçekten böyle bir arkadaşlık yani hani ikincide emin olamamışım sevip sevmediği üçte çok seviyorum. <gülüyor> Ön yargılar işte. Kıllık var ama bayağı gözde. Böyle bir doğru gözlerinde kıllık var. Var yani, var. Ee... Var yani. önde giden evde yani öyle böyle değil. Çok kontrast olmuş yani Ferit'le gözlerin bir arada <gülüyor> <gülüyor> sahnebinde de daha. Ve o kontrast çok hoşuma gitti yani. Çok ayrı da insan ne? Direkt böyle hate topluyorsun yani. Sadece orada ben değildim bu arada. Birçok insan sana böyle tilt olmuştu. Ben sadece insanların sesi oldum diyebilirim. Özür dilerim Gözde. Olabilir. Düşünceler illa hep uyuşmak zorunda değil. Evet abi. Of çok sıcak oldu ya. Oğlum kazakla neyle gelmişsin zaten? Abi alt... Içimde de bir şey yok. Şimdi abi... Göğle... sağ O nasıl tamamın izleme cringe yani olur. O gerginlik sonrasında pozitif bir şeye dönüşüyor ya. Yani yani. bakalım belki zamanla neler olur yani. Peki salak. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma şöyle <gülüyor> bir şey geldi. Nefle dönemler <gülüyor> ama fitan dönemleri friendly oluyorlar falan gibi yani sanki. <gülüyor> Her yani böyle büyük aşklar nefretle başlamış falan ya <gülüyor> öyle bir şey olabilir mi? Gözde bir tık daha hak verdi. Gözde karşı sana gelse onu yorumluyor. <gülüyor> Ferit çok üstüne alınmış. Aslında o hani şey sadece Ferit'in küfrediyor olmasına değil hani bu tarz insanların küfrediyor olması <gülüyor> üzerinden bir hani şey çıkarımda genel çıkarımda olunmuş çok özel ya yani çok üstüne alınmış. A bu neden olay o, o, olay çıkıyor biliyor musun? Gözde ile Ferit'in bazı karakter şeylere uyuşuyor. İkisi de sivri değil Gözde de çok dobra kız. <gülüyor> Buradan bir şey söylemek ister misin? Ferit izlersen. Selamlar Ferit Bey. Aleyküm selam. Gözden. Bu, bu mu abi? Niye Artık bundan sonra... Ben çünkü ne diyeceğimi şaşırdım. Selamlar <gülüyor> Ferit. <o>. Selamun <gülüyor> aleyküm. Yer yer iticilik etmiş olabilirim. Affet. Ben de aynı şekilde. Ama sen daha az itici değilsin şimdi. Tabii ki. Kızım dur, şimdi ya ne yapıyorsun <gülüyor> ya? Ben niye alttan alıyorum ya? Ya alttan alıyorum çünkü ben sana iliştirdim çocuğa dırptırırken. Hayır. Hayır banda de itici var. Ya. Onda da az itici de değil diyorum. Abi ikimiz <gülüyor> Evet, yer yer. Evet, tükürüşüm yerinde. Geçmiyor o, ki bir şey <gülüyor> dökeyim ya gene. Hadi dökme ya. artık be adam Oo, be! Artık bir şeyler artık rahat, dökme abi be. Abi hem de, de yeni mousepad ya itici <gülüyor> adam var bir damıtıcılı adam ya. <gülüyor> ne yaşanıyor ya abi videoda? İzlediniz mi arkadaşlar? Kaç yaşına geldiniz? İlkokulda yapmıyorduk böyle bir şey ya. Alma Deniz. Hı, evet. Ne oldu? Aa, deniz var. Evet. Güzeldi. Yo yo şey peçeteyle aldım hallettim peçeteyle. Evet.